Dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün odamın çok göstermediğim bir kısmından ses sesleniyorum. Çünkü başlıktan görebileceğiniz üzere bir oda turu videosu çekmeye karar verdim. Çoğunlukla böyle videolar artık çekmiyorum. Üniversiteye yerleştim ve bu odadan artık gidiyorum. O yüzden hem bana anası kalması için hem de size göstermek istediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Ben tüm hayatım boyunca bu odada kaldım. O yüzden hani 17 yıldır kaldığım bir odanın son halini kendime ana olsun diye saklamaya karar verdim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet, şimdi odamın girişindeyiz. Kapım burada. Ee, bu kapıda sevdiğim şiirler, arkadaşlarımla fotoğraflarım, stikerler, LGBT bayrağı falan var. Ee, burası benim de dediğim gibi çok boştu. O yüzden bir şeylerle doldurmak istedim. Aslında ne bulduysam yapıştırdım ki bir süre sonra göreceksin hani odanın diğer taraflarında da aynı şey var. Ne bulduysam yapıştırdım. Bazı kısımlar var. Burada da aynı şekilde buradan başladı. Hatta bununla başlayıp sonra bu kocaman şiire geçti böyle. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada benim eskiden <gülüyor> gittiğim eskrim sporunun çantası var. Burada da şapkalarım var. Çok severek kullandığım şapkalar. Bunları buraya koyayım. Bunu yeni yaptım. Yani uzun süredir olan bir şey değil. Arkasında da burada bazı ödevler için, bazı YouTube videolar için kullandığım yeşil ekranım var. Bunu götürmeyi planlıyorum aslında. O yüzden bunun burada kalacağını zannetmiyorum. Ama evet. Onun dışında bu kısım böyle. Şimdi burada aynalı dolabım var. Defne var. Her neyse. Burayı açayım. Burada çok önemli bir şey yok. Hani dolabımda ne var diye bir şey çekmeyeceğim için çok kısa geçeceğim burayı. İşte burada elbiseler var, etekler var, gömlekler var. Burada dolap uygulamasından sattığım kıyafetler var. Bunlara gidip bakabilirsiniz. Çok özenle saklıyorum burada. Kışlıklar var yukarıda. Aşağıda çoraplar falan filan var. Yani burası çok önemli bir kısım değil benim için. O yüzden... Burayı kapatıyorum. Özellikle benim en sevdiğim dostum olan vantilatör var. Bu odanın evimizdeki en sıcak oda olduğunu düşünüyorum ama kanıtlayamam bir ihtimalle. O yüzden bu çok önemli benim için. Sonrasında bir bu taraf var. Bu tarafı ben uzun süredir açmadım. Çünkü montlarım var sadece. <gülüyor> Bunda sadece montlarım var. Burayı uzun süredir açmadım. Bunu şuraya koyayım şimdilik tükür. Ee, modlar var. Çantalar var altta. Burayı da gitmeden önce toparlamam lazım. Çünkü bazı çantalarını öne götürmeyi planlıyorum. Evet. <gülüyor> Daha ne diyeceğimi bilemedim. Burası da böyle. Şimdi odanın bu kısmında da aslında burası çok sevdiğim bir kısmı değil. Burada işte e, liseden kalma kitaplar. işte deneme sınavları şutu falan deneme sınavları olacak. Ne yapacağım bilemediğim şeyler burada duruyor. Sonra burada işte en çok kullandığım üç çanta var. Burada bir tane de çıktı makinesi var. Burası böyle. Sonrasında buraya geçelim. Burada bir tane pano var. Bu pano aslında uzun uzun bir süredir boş. Karantina esnasında böyle bir kolaj yapmaya karar verdim. İşte burada en sevdiğim filmlerde, dizilerdeki çiftler var. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama yapmak istediğim için böyle bir kısım var burada işte. Ron ve Hermione'den tutun. Aşk güz bir Sinan ve Işık bile var yani. Aynı zamanda gözlerle alakalı sözler var. Burası böyle. Bunların hepsinde Pinterest'ten, Tumblr'dan falan çıktı aldım merak edeniniz olursa. Bu taraf böyle. Sonrasında buraya geçelim. Bir bayağı karışık bu kısım. Şuradan başlayacak olursak koliyettir, bileziktir, yüzüktür. Her takı ürünüm burada aslında. Sonra burada maskeler var. Burada işte deodorantlar, saç taram, işte burada ojeler rujlar. Ee, inanılmaz alerjik bir insan olduğum için neredeyse 5 tane burun fısfısı. İşte burada Oscar ödülüm. Evet Oscar ödülüm var arkadaşlar. Bunu sizden saklıyordum. Oscar ödülüm burada. Sonrasında burada pijamalarım, tişörtlerim, kışlık üstlerim, şortlar ve pantolonlar olarak ayrılıyor. Şurayı açayım. Burası da birazcık karışık. Çünkü çok fazla tişörtüm var. Çok fazla tişört alan bir insanım. O yüzden burayı zar zor sığdırıyorum. Şöyle kapatıyorum artık da. Evet şimdi bu kısım var. Bu kitaplığımsı şey, raf. Türkçe. Şimdi en üstten başlayacak olursak burada işte sinemaya gittiğimiz zamanlardan kalma 3 boyutlu gözlükler var. Ardından burada DVD koleksiyonumun bir kısmı var. İşte Avengers, Star Wars, Faustos'un DVD'si. Açlık oyunlarının ilk filmi. Yani bunun gibi şeyler var. Sonra burada 3 tane CD'm var. Five Sos'un 2 tane var. Sounds Good, Feels Good'la New EP'leri var burada. Burada da Shawn Mendes'in ilk albümü var. Bu raf böyle. Sonra bunun alt rafında Star Wars figürleri var. Sonrasında burada yine ilgili koleksiyonun devamı var. Burada labirent var. It var. It'in hatta bu şey, en en eski versiyonu olan It. bu. Komik olan It. Neyse bu böyle. İşte Harry Potter var. Prisoner of Azkaban var. Ardından bunun altında da aslında şu ikisini şöyle anlatayım. Şimdi burada Instax var. Canım kardeşim de. Yani satın aldığım Instax var. Instax mini 8. Bu benim babamın bana 17... 16. yaşımda hediye ettiği kaset çalar burada. Elimde olan kasetler var işte. Bu üçü en çok dinlediklerim. Dirty Dancing'in soundtrack'i. Bu birinin... Bir zamanlar yaptığı karışık bir kaset. Burada da Madonna'nın The Like A Prayer kaseti var. Bu üçünü en çok bilmiyorum. Diğerleri de arkada. Billie Joel falan fa falan da var. Ve burada da bahsettiğim kasetçalar var. Bunun altı çok önemli değil. Buralarda çok bir şeyler yok. Tez <gülüyor> var. Çeşmeden hediye olarak almıştım. Böyle buraya yapıştım. Bana karar verdim bunları da. Evet şimdi burada adamın büyük ihtimalle en önemli, en değerli olan kısmı var. Dual pick-up'um var burada. Bu da babamın bana 15. yaşımdaki etkisi Bunu da çok çok severek kullanıyorum. Bunun dışında burada hoparlörlerimin üstünde bir tane kaktüs var. Bunu sanırım hediye gelmişti bu. Böyle bir tane kar kürem var. Bu da sanırım hediyeydi. Emin değilim tam olarak. Ardından burada da ışın kılıcım var. Bu hani... Çok değerli bu. Bu sesli olanlardan... Aslında burada da kardeşimin yaptığı Bob Ross. Değil mi? Bob Ross'tan esinlenerek yaptığı çizimler var. Tablolar var daha doğrusu. Bunları da buraya koydum. Şimdi gel iniyoruz. yiyoruz. Ay, şimdi. Evet şimdi. Pickup'ın hemen altındaki alan aldığımız şeyin oradayız. Bütün plaklarım var. İşte Elton John'dan başlıyor. Sonra Abba geliyor. Melanie Martinez. Harry, Harry Styles falan filan. Burada bir. Plak koleksiyonum var. Bu da çok değerli. Hatta yani dediğim gibi bu kısım bence odamın en değerli kısmı. Sonra burada ortaokul yıllığım var. Sonra burada arkadaşlarım yine hediye ettiği bir tane plaket var. Ee, burayı böyle bırakıyorum. Şuraya devam ediyorum. İşte, Müsvetle kağıtlar, defterler kullanmadığım. Bunlar var. Bunların birkaç tanesini götüreceğim zaten üniversiteye geçince kullanmak için. Burası da böyle. Böyle. Bu kısım böyle. Dediğim gibi burası benim için çok değerli. En değerli kısım burası. Bu arada isterseniz bir gün de plak koleksiyonumun tamamlığını gösterebilirim. Şimdi göstermeyeceğim. Burası yatağım. Ee, tek yastıklı yatan psikopatlar dedim. Evet burada tek tane yastığım var. Şöyle yatağımın tek gösterebileceğim kısmı Burada aldığım tüm ödüller var. Bunların hepsi koştuğum maratonların. Bu ikisi yani katıldığım bir film yarışmasında en iyi senaryo ve en iyi kameraman ödülünü almıştım bunlar burada. Bu da e, Teok zamanında bir tane kampa gitmiştim. Yani Teok dediğim dişi sınavı. Dişi bir tane kampa gitmiştim ve en çok soru çözen kişiydim. O yüzden da böyle. Burayı çok göstermeyeceğim çünkü iki yıl önceki videomda zaten sizinle beraber bu bütün kitaplığı düzenledik. Daha detaylı bakmak istiyorsanız şuradan bakabilirsiniz. Bu arkamda gördüğünüz yerde ise bütün lise kitaplarım, hani oradakiler dışındaki bütün lise kitaplarım, test kitaplarım falan var. Bazıları bomboş, bazılarını size verebilirim. Bunun için... Hadi çekiliş yapıyorum. Bunun için aşağı yorum atın, Instagram'a beni takip edin. İsmim şurada olacak veya burada olacak. Instagram beni takip edin ve yorum atın. Yani bu videonun altına yorum atın. Neden kazanmak istiyorsunuz? De burada işte bir sürü YKS kitabı var, matematik var, geometri var, coğrafya var. Evet. Bunların çoğu çözülmemiş. O yüzden bunları size verebilirim. Burası da böyle. Tabii burası var. <gülüyor> <gülüyor> ne hatırlattım ona sağ ol. Az önce kapıda da dediğim gibi, panımda da dediğim gibi ne bulduysam yapıştırdığım bir kısım. Star Wars Son Jedi filminin posteri var. Top Uma Thurman'ın gözleri var. Matrix'deki kırmızılı kadın. Big Hero 6'in bir tane posteri var. Burada Prison of Raskaban, e, kitabının kapağı var. Burada Harry Potter serisindeki en sevdiğim karakter olan Remus film bir sözü var. Çok sevdiğim. Sonra burada <gülüyor> Sevdik Diggory var. E, Sedrick Diggory var. Sonra burada da Mad Max'in bir hayran çalışması var. Sanırım bu Burada birazcık daha bilim kurgu fantastik temasına eğilmişim. Sanatçı burada ne anlatmak istiyor. Evet burası bu kadar. Evet şimdi de çalışma masanın olduğu yerdeyiz. Çalışma masam şu an baya boş. Normalde kitaplar falan oluyor. Liseden üniversiteye geçiş yaptığım için şu an... Öcek hiçbir şeyim yok. Ne bir kitabım ne bir test kitabım. Öyle şeyler yok hiç. O yüzden burası boş. Yoksa bu kadar boş değil. Da e, kardeşim de efendim bana yılbaşı hediyesi olarak aldığı Teraryum denilen bir olay var. Bu da çok güzel. Bence çok güzel bir dekoratif malzeme konuşamadım. <gülüyor> Sonrasında burada lambam var. İşleri çok olmayan bir şey. Çünkü bakın ne oluyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1... O yüzden bu rambayı pek sevmiyorum, önermem, iki adımdan almıştık. Sonrasında burada kalemliklerim var, İstanbul kartım var, cüzdanım var. Sadece şurada en altta ana şeyler var, e, kitap ayraçları var. Burası da böyle, son olarak bir de şu kısım var, burada küçük bir koltuğum var. Burada çoğunlukla hatta şey yapıyordum, e, online derslerimi buradan alıyordum. Burada birkaç tane peluş oyuncağım var. Ee, Odan böyle. <gülüyor> dur dur. Bu videoya son çekmeyi unutmuşum. Veya pelüş oyuncaklarında olan sonu iyi bulmuşum. O yüzden çekmemişiz Defne ile ama... Video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi ben üniversiteye yerleştim. O yüzden herhangi bir sorunuz varsa aşağı yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda çekilişe katılırsanız da çok iyi olur. Her hafta yeni video paylaşıyorum. O yüzden kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. <gülüyor>